Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar bu ay enerjiniz artıyor Mars burcunuzda Venüs ile birlikte hareket edecek karizmanız çok yüksek ilişkilerinizde işbirliklerinizde bazı güçlü adımlar da atabilirsiniz bu ay yeni ayla başlayacak zaten 1 Şubat'ta kova burcunun 12 derecesinde satürnle birleşen yeni ay ikinci evinizde meydana geliyor ve ikinci ev para evidir Demek ki bu ay bazı yeni adımlar yeni kararlar var yeni olasılıklar var Bunlar iş konuları ve para konularında olabilir bu yeni ay Satürnle birleşiyor Satürn sorumluluklar demek sorumluluklar Aslında hayatımızda biraz para konularına ciddi yaklaşmamız gerektiğini de işaret ediyor bu dönem ee, bazı uzun vadeli tedbirler de alabiliriz Örneğin gelirlerimiz giderlerimize göre asla o zaman giderlerimizde kısıntılar olabilir parayı daha tutumlu kullanmamız gerekiyor. Daha ciddi bir bakış açısında olmamız gerekiyor. Bir şeyleri kısıtlayabiliriz de hayatımızda. Yeni bir iş de kurmak için girişimlerde bulunabiliriz. Bir yatırım da söz konusu olabilir. Sonuçta şu ana kadar hiçbir işte çalışmadıysak belki bir işe girip çalışacağız. Para kazanma sorumluluğunu alacağız. Bunu öğreneceğiz. İşte bu yeni ay paraya karşı ciddi bir enerji veriyor bize ve bir şeyleri öğretmek istiyor aslında. Yani para kazanmayı öğretmek, parayı kullanmayı öğretmek, parayla ilişki ilişkilerimizi biraz daha sağlıklı hale getirmek istiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli olacaktır dikkat çekici olacaktır etkileri zaten 15 Şubat'a kadar ay ışığını büyütürken devam edecek 4-5 Şubat güneş satürn kavuşumu yeni ay etkisiyle beraber işte bu parasal konularda birazdan size baskı getirebilir Belki biraz kendinizin yetersiz hissedeceksiniz, hani kısıtlandığınızı hissedeceksiniz ama bir yandan da işte sorumluluklar alacaksınız, çaba göstereceksiniz, e, maddi konularla ilgili. 5 Şubat'ta artık Merkür Retrosu düzelecek. Burcunuzda, Oğlak burcunda ileri dönüyor ve 15'ine kadar Merkür Burcunuzda olacak. Bu aslında geçtiğimiz ay, yani Ocak ayında e, bir şekilde hani e, gündeme gelen ama tam çözüm bulmamış konuları veya bazı fikirleri tekrar ele almanızı sağlamlaştırmanızı ve hayata geçirmenizi sağlayabilir Merkürle beraber Venüs burcunuzda, Mars burcunuz zaten Pluto zaten burcunuzda bu kadar kişisel gezegenin burcunuzda olması size daha dikkat çekici hale getirecek. Aslında e, bulunduğunuz ortamlarda e, fikirlerinizle, davranışlarınızla, istek ve arzularınızla, hareketlerinizle daha yapıcı olacaksınız, daha dikkat çekici olacaksınız. Yani hayatınızın kontrolünü alma döneminde sizsiniz. E, başkalarını etkileme gücünüz de çok yüksek. Yani Venüs ve Mars'ın ayın ortalarından itibaren zaten birlikte hareket etmesi ayın 18, 19'u 20'si buralarda e, özel hayatınızda hem iş ilişkilerinde hem de özel hayatınız, özel ilişkilerde çok e, hoş etkiler getirebilir size. Cazibenizi arttırıyor, e, karizmanızı arttırıyor, başkaları üzerinde etkile, etkileşim gücünüzü çok arttırıyor. Bu e, kişisel gezegenlerin özellikle kavuşumları. Evet, Mars ay boyunca burcunuzda son derece enerjiniz güçlü. Mars olarak çok güçlüdür, kararlıdır. Amaçlar doğrultusunda sabırlı ve disiplinli bir şekilde hareket edebilir. Siz de öyle bir tutum içerisindesiniz. Oldukça güçlü olabileceğiniz gerektiğinde mücadele ve kavga edebileceğiniz gerektiğinde kendinizi iyi savunabileceğiniz bir dönemdesiniz yani fiziksel gücünüz ve vücudunuzun bağışıklık sisteminin de bu ay daha güçlü olduğunu söyleyebilirim geçtiğimiz ay bazı zafiyetler hissetmiş olabilirsiniz sağlık konularında ama bu ay sağlık konularında çok daha güçlü olduğunuzu ve bir şeyleri hani daha rahat çözümleyebileceğinizi söyleyebilirim ayın 16'sına geldiğimizde 27 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek 8. evinizde bir Dolunay ee, yine para konuları ama daha çok hisseli paralar, finansal paylaşımlarla ilgili. Bu dolunay maddi konularda bir ihtiyacınızı karşılayabilecek bir krediyi belki size getirebilir. Bir borcu ödeyebilirsiniz. İş konusunda bir yatırım, finansal paylaşımlar alanında bazı etkiler var. Eşinizin parası ya da işte ortağınızın parası bu alanlarda bazı faydalar da elde edebilirsiniz. Beklediğiniz bir ödeme varsa bir prim olabilir, tazminat olabilir. işte beklediğiniz belki bir kredi var. Hani bunları almanız mümkün ya da bir nafaka, bir miras konunuz var. Netleşebilir. Belirsiz konular artık ortaya çıkabilir bir sonuç alabilirsiniz emeklilik gibi sigorta gibi bir durumda söz konusu olabilir ve tabii ki bazı borçların yapılandırmaları vergi ödemeleri falan buralarda da yine finansla ilgili alanlarda etkilerin öne çıkması mümkün görünüyor sağlık konularında önemlidir e, Aslan dolunayları kalp dolaşım sistemi tansiyon e, omurga ve sırt bölgesi buralardaki bazı kronik sağlık sorunları tetikleyebilir e, ve belki bunlarla ilgili bazı şifa arayışlarınız e, bir operasyon ameliyat da olabilir bu Çünkü 8. ev ameliyatları tedavileri de yöneten beydir hani bir sağlık sorununun tedavisi için belki bir ameliyat gündeme gelebilir bir operasyon gündeme gelebilir e, bunun gibi gündemlerinizde olabilir dolunay ve takip eden zamanlarda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız çünkü herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz bulunuyorsa bu etkileri daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Ayın 23'ü, 24'ü Venüs Neptün olumlu açıları var. Ee, oldukça keyifli açılar bunlar. Kendinizi özgüveninizi arttırdığı gibi her türlü yaratıcı alanda iyi ifade edebilirsiniz Sezgilerinizin de güçlendiği bir dönem Çünkü Neptünün etkisi burada zihinsel anlamda size katkı sağlayabilir İlham akışı hani güzel fikirleri bulmak düşüncelerinizi başkalarına iyi anlatmak söz konusu her türlü yaratıcı çalışmada, sanatsal çalışmada sizi destekleyebilir. Yakın çevrenizde ilişkilerde de olumlu etkiler verebilir. Örneğin kardeşinizle bir konuda anlaşamıyorsunuz, hani bu sorunu çözebilirsiniz. Empati kurmanız, anlaşmanız mümkün. Hatta yani bir böyle affetme, bağışlama gibi bazı küslükler varsa hani bunları da rahatlıkla çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu kardeşinizle ilgili olabilir, arkadaş olabilir, bir komşunuz olabilir, bir akrabanız olabilir. Yani yakınlardaki kişilerle ilişkilerinizi, iletişimlerinizi sanki tedavi edecek, bazı sorunları çözebilecek, empati ve anlayış geliştirebileceğiniz güzel bir açı söz konusu özellikle ayın 23'ü, 24'ü gibi. 25-26 Şubat Merkür Uranüs karesi biraz sert bir açıdır. Kolektif alanda daha çok etkilerini hissedebilirsiniz. Yani işte hava şartları sert olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, fırtınalar, yıldırımlar, şimşekler, elektrikli ve enerji çünkü Merkür Uranüs aynı zamanda kazalara, sakarlıklara, elektrik arızalarına falan da yani yol açabilir. Daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Acele hareket etmemek gerekiyor. İletişimlerde de tabii ki daha düşünerek, daha itinayla e, konuşmak gerekiyor. Merkür sizin para evinizde olacağı için belki parasal harcamalardır, sabırsız olmamak gerekiyor. Yani bir alışveriş böyle hızlı şekilde böyle aniden bir alışveriş yapmak ya da piyasalarda hızlı kararlar vermek bazı stresler yaratabilir. Özellikle yatırım alanlarında. Buralara dikkat etmekte fayda var. Evet ayın geneline baktığımızda Şubat ayı parasal kazançlarınızla ilgili e, parayla maddi konular alanında sorumluluk almakla ilgili önemli bir ay. E, size önemli bir şeyler öğretebilir bu ay. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ve kendinizi güvende hissetmek istediğiniz alanlarda bazı eksik sıkıntılarınız varsa hani bunları da çözüm arayacağınız güçlü bir ay e, bu gücü de size Mars verecek zaten ay boyunca e, birçok işinizi de kişisel olarak da ilişkilerde ve tabii ki iş ve para hayatınızda da e, bu ay çözme fırsatlarınız var yeter ki kendinize doğru hedefler belirleyin sevgili oğlaklar sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın